Arkadaşlarım selamlar ben İsmail Hocanız ZML Hoca Matematik YouTube kanalındasınız 5 Soru 5 Çözüm serisine hepiniz tekrardan hoş geldiniz Bugün sizlerle birlikte 5 tane AYT sorusu çözeceğiz arkadaşlar Sınavda yönelik olacak bu sorular sınavda karşınıza çıkma ihtimali yüksek olan sorulardan oluşacak Dilerseniz fazla vakit kaybetmeyelim ve geçelim sorularımızın çözümüne CML Hoca AYT video ders kitabından bir soru arkadaşlar beğendiğim bir soru severek yazdığım bir soru gerçel sayılarda bir e, gerçel sayılarda tanımlı f fonksiyonunun grafiğinin y eşittir 5 doğrusuna göre simetriği gx fonksiyonunun grafiğidir. Buna göre f1 ile g1'in toplamı kaça eşittir diye sorulmuş. Şimdi e, burada tabi Hangi fonksiyonu düşünürseniz düşünün fark etmez arkadaşlar. Yani e, her türlü bu sorunun çözümünü cevabını aynı cevap bulursunuz. Hangi fonksiyonu düşünürseniz düşünün. Şimdi bunu da hayal edebilmek için mutlaka ama mutlaka çizmenizi tavsiye ederim. Bir kartezyen koordinat sistemi çizin. Daha sonrasında sevgili arkadaşlar y eşittir 5 doğrusunu gösterin bunun üzerinde. Y eşittir 5 doğrusu şurası olsun. Pekala hatta biraz yukarı çizdik biraz aşağı çekebiliriz biz bunu şu şekilde şimdi unutmayın ki karışmasın şuralar x ekseni, şurası y ekseni arkadaşlar şurası orijin. şimdi şurası y eşittir 5 doğrusuydu bize demiş ki f fonksiyonunun grafiğinin y eşittir 5 doğrusuna göre simetri gx fonksiyonunun grafiğidir şimdi f'in grafiğini ister bu y eşittir 5'in altında ister üstünde hiç fark etmez çizebilirsiniz Mesela ben bu grafiği şu şekilde çizmek istiyorum. Bu şekilde çizdikten sonra bunun y eşittir 5 doğrusuna göre simetriğini alırsanız arkadaşlar. Bu sefer de karşınıza şöyle bir grafik çıkacaktır. Aynen yaklaşık olarak bu simetriğini aldık şu an. Ve sevgili arkadaşlar madem bu simetrik ben diyorum ki bize sorulan f1 ve g1'in toplamı vardı ya. İşte ben şu kısma eğer bir apsisi nokta dersem. Birin gittiği yere f fonksiyonu için biz a'ya gitmiş olsun diyelim. A'yı bilmiyoruz tabii ki. Şimdi bu f fonksiyonu simetriği olanı da g fonksiyonu demiştik. Peki bu bir nereye gider g fonksiyonunda? Şimdi bunu tartışacağız. Bakın şurası 5'ti, şurası a. O halde şuradaki fark sevgili arkadaşlar 5 eksi a'dır. O halde buradaki farkın da tabii ki 5 eksi a olmasını bekleriz. Çünkü simetriklerdi. O halde demek ki 5'in üzerinde 5 eksi a ekleyeceğiz. Yani şuranın ordinatı ne olmuş olacak? 5 artı 5 eksi a. Yani 10 eksi a olmuş olacak. Şimdi bizden istenen. F1 istenmişti. F1'e a demiştik. G1 istenmişti. G1'i de 10 eksi a olarak bulduk. Eğer ki bunları toplarsanız her halükarda artı a ile eksi a birbirini götürecek. Ve doğru cevap karşımıza çıkacak. Yani doğru cevabımız eşlik olacakmış arkadaşlar. Yine benim... AYT kitabımdan, AYT video ders kitabımdan e, aldığım bir soru, beğendiğim bir soru. Ciddi anlamda güzel de bir soru. Gerçel sayılarda tanımlı F ve G fonksiyonları doğrusal fonksiyonlar olmak üzere F artı Gx fonksiyonu doğrusaldır, F çarpı G doğrusaldır, F bileşke F G doğrusaldır demiş. Hangileri daima doğrudur diye soruluyor. Şimdi burada bizim dikkat etmemiz gereken şey şu. Doğrusal fonksiyonun tanımını bizim bilmemiz gerekiyor Doğrusal fonksiyonun tanımını hemen şuraya yapalım A sıfırdan farklı ve A ile B birer reel sayı olmak üzere Fx eşittir Ax artı B biçiminde tanımlanan fonksiyonlara biz doğrusal fonksiyon diyorduk Şimdi tabi düz mantık düşünürsek Hocam o zaman sabit fonksiyonlar doğrusal fonksiyonlar olmuyor mu? Şimdi sabit fonksiyon dediğimiz şey sevgili arkadaşlarım zaten bir ismi var sabit fonksiyon. Evet grafiği bir doğrudur. Fakat doğrusal fonksiyonları tanımlarken biz bu tanımı yapmışız. A sıfırdan farklı olacak ve A ile B birer reel sayıyken iken A x artı B olacak. Yani sen A'yı sıfır seçersen örnek veriyorum 0 çarpı x artı 5 bu ne yapar 5 yapar. Şimdi y eşittir 5 fonksiyonumuz bizim sabit fonksiyondur tanım olarak doğrusal fonksiyon olarak geçmez buna dikkat ediyorsunuz bu bir şimdi sabit fon doğrusal fonksiyonu tanımladıktan sonra öncüllerimize bir bakalım f artı gx fonksiyonu doğrusaldır demiş bakın ben her videoda size söylüyorum sorunun kökünde bunun gibi daima kesinlikle her zaman gibi ifadeler varsa bu ifadeler bulunan sorularda siz öncülleri aksine örnek vererek elemeye çalışacaksınız Bunların doğruluğunu, daima doğruluğunu, kesinlikle doğruluğunu, her zaman doğruluğunu ispat ederseniz o sorunun çözümü hiçbir şekilde bitmez. Sonsuza kadar çözüm bulmanız gerekir. Tamam. Eğer hocam ben bunu 2 dakikada bu şekilde buldum işte hani sonsuza kadar diyordunuz dersen de o senin bileceğin iş. Çünkü bütün sayıları denememişsindir demek. Biz burada bütün fonksiyonları Denemeyeceğiz tabii ki aksine örnek vermeye çalışacağız Eğer aksine verdiğimiz örnek bunda bir çelişkiye düşüyorsa o öncülü eleyeceğiz Bütün sorularda bunu yapın arkadaşlar eğer burada bir kesinlik soruyorsa Şimdi f fonksiyonunu ben şu şekilde seçersem Mesela 5x artı 3 ve g fonksiyonunu da Eksi 5x artı 8 olarak seçerseniz F ile g'nin toplamı doğrusaldır demiş hadi biz bunları toplayalım Bakın artı 5x ile eksi 5x birbirini götürür 3 ile 8'in toplamı 11 olur ve f artı gx dediğimiz fonksiyonumuz doğrusal fonksiyon değil sabit fonksiyon olur Yani normal şartlar altında tabi insan kafası hemen şuna yöneliyor işte hocam 2x artı 3 ile x artı 7 bunları topladım ben 3x artı 10 geldi Bakın buna f buna g dersem f artı g de doğrusal oluyor ama ne dedik her zaman daima doğru olan soruluyordu Bakın daima doğru değilmiş. Dolayısıyla birinci öncülümüz bizim gitti. Şuradaki tiki kaldıralım. Yanlış anlaşılmasın. F, çarpımı doğrusaldır demiş. Şimdi birinci dereceden bir fonksiyonla yine birinci dereceden bir fonksiyonu çarparsanız ki tanım gereği de zaten ikinci dereceden bir fonksiyon olmak zorundadır. İkinci dereceden olan fonksiyonların grafikleri de zaten bir paraboldur. Yani ikinci dereceden olan fonksiyonlar doğrusal fonksiyonlar değildir. İkinci öncülümüz de gitti. F bileşke G fonksiyonu doğrusaldır demiş. Hangi fonksiyonu seçerseniz seçin. Mesela bir tanesini AX artı B ötekinde CX artı D seçtiniz. Bu F olsun. Şu da G olsun arkadaşlar. F bileşke G istenmiş ya bizden. Yani F'in içerisine G fonksiyonunu yaz demiş. Yani F'in içerisine CX artı D'yi yaz demiş. Yani F fonksiyonunda X görülen yere CX artı D'yi yazmamız lazım şimdi. O halde yazalım. A parantezinde CX artı D Artı b içeri dağıtırsanız acx artı ad artı b yapacaktır. Ki bu fonksiyonda gördüğünüz üzere a ile c sıfırdan farklı olduğu için birinci derecedendir. Dolayısıyla f bileşke gx fonksiyonu f ile g doğrusalken doğrusaldır arkadaşlar. Cevabımız yalnız 3 olacaktı. Güzel bir çeldiricili soru. Çeldiricisi sağlam olan bir soru. ÖSYM'de karşınıza çıkma ihtimali var mı? Bence sonuna kadar var arkadaşlar. Dolayısıyla değerlendirmenizi tavsiye ederim. Şimdi 3. sorumuza geçeceğiz. 3. sorumuz 3 4, yayınları AYT Soru Bankası'ndan sevgili arkadaşlar. Baş kat sayısı 1 olan 3. dereceden bir PX denklemi veriliyor bize. Baş kat sayısı 1 ve 3. dereceden. Her a gerçel sayısı için px polinomunun x eksi a ile bölümünden kalan x artı a ile bölümünden kalanın toplamı sıfır polinomudur demiş. Yani burada sevgili arkadaşlar ciddi anlamda güzel bir soru. x eksi a ile bölümünden kalanı bulabilmek için px polinomunun biz burayı sıfıra eşitleyen yani buranın kökü olan x değerini yani x eşittir a'yı alıp şurada yerine yazıyoruz yani p a. Aynı şekilde şurayı sıfıra eşitleyen değer ise Bulabilmek için kalanı bulabilmek için. P eksi a'yı buluyoruz. Yani bununla bunun toplamı sevgili arkadaşlar daima ve daima neye eşitmiş? Sıfır polinom. O zaman eşittir sıfır diyeceğiz. Şimdi burada ben p a eşittir eksi p eksi a diye yazabilirim. Bunu aldım karşıya fırlattım. Ve daha sonrasında bunun eksisini de alıp karşıya atarsam eksi p a eşittir p eksi a olacaktır ki... Bu bize güzel bir şey verir Bakın p fonksiyonunda Ben x gördüğüm yere eksi a yazmışım Ve bu p a'nın eksilisine eşit olmuş Yani aslında bakarsanız bu üçüncü dereceden px fonksiyonu Bizim için bir artık tek fonksiyonmuş arkadaşlar Pekala ben bunun tek fonksiyon olduğunu buldum Demek ki sevgili arkadaşlar çift dereceli bir terim olmayacak bizim ifademizin içerisinde P4'ün sıfır olduğu bilgisi de verilmiş. P4 sıfırsa demek ki bizim köklerimizden bir tanesi 4 ve mutlaka Px polinomunun içerisinde bir x eksi 4 diye çarpanımız da olmak zorunda. Şimdi buna göre P1 kaçtır diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi x eksi a ile bölümünden ve x artı a ile bölümünden kalan sevgili gençler neymiş? Ee, birbirinin eksilisiymiş bunu biliyoruz. Bir de biz bu fonksiyonun tek fonksiyon olduğunu bulmuştuk. Bakın, bu bilgiyi her yerde bulamazsınız. Mutlaka ama mutlaka kaydedin. Tek fonksiyonlar orijinden orijinden geçer, geçmek zorundadır. Tamam? Orijinden geçen bir fonksiyon içinde mutlaka ama mutlaka sıfır diye bir kök vardır. Sıfır diye bir kökümüz varsa, o halde x diye de bir çarpanımız olacaktır. Ve son olarak artık bir tane de x eksi m diye bir çarpanımız olsun neden bunu bu şekilde yazdım arkadaşlar çünkü 3. derecedendi. De bir çarpana daha ihtiyacımız vardı şimdi ben p eksi a'nın p a'nın eksilisine eşit olduğunu biliyorum ya da p a ile p eksi a'nın toplamının 0 olduğunu biliyorum o halde önce p a'yı bulalım biz p a dediğimiz ifade a eksi 4 çarpı x çarpı a eksi m yapar daha sonrasında bir de P eksi A'mız vardı. P eksi da sevgili arkadaşlar. Eksi A eksi 4 çarpı X çarpı eksi A eksi M. Şurada X'i yazarken yanıldığımı fark ettim. A'yı yerine yazdığımız zaman şurası A olacaktır. X gördüğümüz yere A yazıyorduk sonuç olarak. Şurası da eksi A olacaktır değil mi? Şöyle eksi A olacaktır. Pekala. Şimdi bunların ikisinin toplamı bize neyi veriyordu arkadaşlar? Sıfırı veriyordu. Ki aslına bakarsanız biz şunu da biliyoruz Px polinomu Hani şunlardan ilerlemek istemiyorsanız Hocam evet burası buradan ilerlerseniz Biraz kafanız karışacaktır O yüzden ben sizin kafanızda hiç karıştırmayayım Biz bunun tek fonksiyon olduğunu bildiğimiz için Yine buradan devam edelim Şunu arkadaşlar içeri dağıtırsanız Bakın x ile şunu dağıtıyorum x kare eksi 4x yapar Daha sonrasında bunu da x eksi m ile dağıtacağım x'in küpü Eksi mx kare Eksi 4x kare ve artı 4mx yaptı Tek dereceli terimlere eyvallahımız olacak Bakın x küp gibi veya x gibi Bunlara eyvallahımız olacak ama Şuna eyvallahımız olamaz arkadaşlar Eksi mx kare eksi 4x kare olamaz Neden çünkü bunların katsayıları, e, Bunların kuvvetleri çift Tek fonksiyonların içerisine çift dereceli terimler olmaması gerekir Demek ki bunların toplamı sıfır O halde m dediğimiz sayının kesinlikle 4 olduğunu söyleyebiliriz yani artık Px polinomumuz ortaya da çıkmış oldu aslına bakarsanız. x eksi 4 çarpı x çarpı x eksi eksi x artı 4 gelecek. M'yi bulduk çünkü. Bizden P1 istenmiş. P1 için de bunu yerine yazarsanız. 1'den 4 çıktı eksi 3 çarpı 1 çarpı 1 artı 4 de 5 yapar. Bunların çarpımı eksi 15'i verir bize. Yani şunlara hiçbir şekilde gerek duymadık. Bunları silebiliriz. İşte arkadaşlar çözümümüz buydu. Cevabımız da eksi 15'ti. Yani cevabımız... A şıkkı olacaktı. Dördüncü sorumuz. Metin Yayınları AYT Soru Bankası'ndan. Bu arada yayın evlerine de çok teşekkür ediyoruz. Ee, bizimle bu şekilde soru havuzlarını paylaştıkları için. Diğer yayın evleri de sevgili arkadaşlarım. E, bana pdf'lerini ulaştırabilirlerse. Ben öğrencilerime bu şekilde faydalı olmak istiyorum. Ee, yayın evlerinden dönüt bekliyorum arkadaşlar. Aşağıda. Reel sayılardan reel sayılara tanımlı bir f fonksiyonu y= fx biçimde verilmiş ve aynı şekilde bir de gx fonksiyonu verilmiş grafikleri. m gerçel sayı olmak üzere fx artı m eşittir gx denkleminin gerçel sayılardaki çözüm kümesi sonsuz elemanlı olduğuna göre m kaçtır? Şimdi iki grafik verilmiş ki şu an iki grafiğin sevgili arkadaşlarım f ile g'nin yani fx eşittir gx denkleminin diyelim biz daha doğrusu bir tane kökü görünüyor o da şurası. Çünkü tek kesiştikleri yer var orası. Hocam ileride kesişemezler mi? Veya şu tarafta falan. Şimdi onu da anlayabilmek adına şunu yaparsınız. Bakın şuranın eğimi kaç arkadaşlar? 3 bölü 3'ten 1. Aynı şekilde burası da 3 bölü 3'ten eğim eksi 1. Dolayısıyla şunun eğimi eksi 1 ise e Bunun eğimine bakıyorsunuz 4 bölü 4'ten azalan olduğu için bu da eksi 1 Dolayısıyla eğimleri aynı olduğu için bunlar paraleldir Paralel oldukları için de sonsuzda da kesişmezler bunlar Dolayısıyla şu an tek bir kökümüz görünüyor Ama bize demiş ki Bunun yani fx artı m eşittir gx Bunun çözüm kümesinin sonsuz elemanlı olduğu dile getirilmiş Şimdi sonsuz elemanlı olduğuna göre Bizim bu grafiklerimizin sevgili arkadaşlarım Sonsuz adet noktada kesişmesi lazım Sonsuz adet noktada kesişebilmesi için de Mesela şu mavi grafik G'nindi ya onu şöyle çizdik Kırmızı grafikte F'indi Bunu da tam üstüne çizmem gerekiyor ki Böylelikle sonsuz tane Noktada bunlar bakın her yerde Kesişmiş olsunlar Peki biz bunu nasıl Başarabiliriz Tabii ki arkadaşlar Eğimler aynı olduğu için şu e, ifadeyi. Şu tarafa doğru kaydırmam gerekiyor. Şuraya kadar kaydırmam gerekiyor. Peki kaç birim kaydıracağız? O da çok basit. Şu ucu, sivri ucu şuraya getirmem gerekiyor ki şu şekilde kesişsinler bunlar. Bakın şunu şu tarafa taşımış olduk. Eksi 3'ü 4'e getirebilmek için 7 birim sağa kaydırmamız gerekiyor. Sağa kayıyorsa da cevap 7'dir değil mi? X artı 7. Hayır yanılıyorsunuz. X artı 7 değildir. Bir fonksiyonun grafiğini sağa kaydırmak için içerideki X'ten... O kadar o miktarda sayıyı çıkarmanız gerekir. Dolayısıyla cevabımız eksi 7 olacaktı. Yani fx eksi 7 eşittir gx diyeceğiz sevgili arkadaşlarım. İçeriden çıkarıyorsak sağa kayar, içeri ekliyorsak sola kayar. Bunu da sakın unutmayın. Devam edelim bir diğer sorumuzda. Ve son sorumuz f ve g gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı doğrusal fonksiyonlardır. Aşağıda f g ve f çarpı g fonksiyonlarının grafikleri verilmiş. Bu da yine metin yayınları ayete soru bankasından aldığım bir soru. f g'nin grafiği 4'muş arkadaşlar. Yani şöyle diyebiliriz biz FX gx, eksi gx x eksi eşittir Bunu biliyoruz. Bir de f çarpı g var. F çarpı g için de yani f x de çarpımı için de. Bir parabol verilmiş. Bu parabolün biz hem tepe noktasının koordinatlarını biliyoruz, hem de y eksenini kestiği noktayı biliyoruz. Ya da herhangi bir noktayı verseydi de olurdu. Biz bunun denklemini yazabiliriz. Peki nasıl yazacağız? Şöyle bir baş katsayı belirliyorsunuz a çarpı. Daha sonrasında ise ee, tepe noktamızın apsisi 4 olduğu için x eksi 4'ün karesi artı Tepe noktamızın ordinatı eksi 4 olduğu için buraya da eksi 4 diyeceğiz arkadaşlar. A'yı nasıl bulurum? 0 yerine yazdığım takdirde 12'yi veriyormuş bize. Bunu da buradan bulacağız. A çarpı 0 yerine yazıyorum. 4'ün karesi 16. Eksi 4 eşittir 12'ymiş. O halde 16 A eşittir 12 gelecektir. A da buradan kaç olur arkadaşlar? Tabii ki burası 4'ü karşıya atarsak artı 4 olur. A eşittir 1'i yakalarız. A1 ise artık şunu şuradan kaldırabilirim. İşte arkadaşlarım benim fx çarpı gx fonksiyonum karşıma çıktı bu. Pekala. Şimdi ne yapacağız? fx çarpı gx'i biliyoruz. Çarpanlarımla da mutlaka ayrılabiliyordur illaki. Hatta x eksi 4'ün karesi eksi 2'nin karesi derseniz iki kare farkı yardımıyla daha basit ayırabilirsiniz. x eksi 4 eksi 2 çarpı x eksi 4 artı 2 derseniz çarpanlarına ayrılmış olur. Bakın burası x eksi 6 bakın burası x eksi 2 şimdi tabi x eksi 6'ya x eksi 2 diye ayrılabildiği gibi 6 eksi x'e 2 eksi x diye de ayrılabilir. Yani bunu eksiyle ile çarptın bunu eksi ile çarptın 2 kere eksi 1 ile çarptığın için e, doğal olarak sonuç değişmeyecektir. Artı 1 ile çarpmış gibi olacaksındır. Şimdi bunlardan bir tanesi f diğeri g Unutmayalım ki F'den G'yi çıkardığımız zaman 4 kalmış Hangisinden hangisini çıkarırsak 4 kalır Mesela ben bundan bunu çıkarırsam 4 kalacağı için buna F buna G diyebilirim Ya da bundan bunu çıkardığım için 4 Bundan bunu çıkardığım zaman 4 kalacağı için buna F buna G diyebilirim Bizden istenen F bileşke G3 en çok kaç olabilir? Yani F'in içerisine G3'ü yaz Bunun maksimum değeri kaç olur diye sorulmuş Önce G3'ü bulalım Bir yukarıda bulalım 3'ü yerine yazarsanız şurası 3 gelir Eksi 3'ü şurada f'de yerine yazarsanız eksi 5 gelir. Yani bunun sonucuya eksi 5 geliyor. Ya da g fonksiyonunda 3'ü yerine yazın. Bakın şurası eksi 1 gelir. Sonrasında dönün f'de yerine yazın. 6 eksi eksi 1'den artı 7 gelir. Bakın bu da 7 geldi. Yani cevap ya eksi 5 ya da 7 geliyor. E bize maksimum değeri sorulmuştu. O halde cevabımız 7'dir diyebiliriz. Evet. Sonraki 5 soru, 5 çözüm videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.